Herkeseyim, merhaba arkadaşlar, devre arasından ikinci bölümdeyiz. Normalde şu an dördüncü bölümü çekmem gerekiyor. Ee, maalesef ki ikinci bölümün kaydını silmişim. Şu an üçüncü bölümün renderini yapıyorum. Sorular biraz karışık gelecek ee, bu arkadaşları. Yani arkadaşlardan özür dilerim Manager senin sorularını üçüncü bölümde kaldı. Üçüncü bölümde senin soruları yapacağım ya. İkinci bölümde ikisinizin sorunuzu yanıtlamıştım. şimdi sadece bir kişinin sorusunu yapmam zorundayım, neyse, şimdi, birinci soruya geçelim, soru, bölümleri çekerken çıldırıyor musun, kaç tane bölüm çektim şimdiye kadar, şimdi, biz bir bölümleri 1 saat 40 dakikada çekiyoruz iki neden? Bir saat geçiyoruz. E bu 40 dakika. E bu 40 dakika Minecraft'ın azizlikleri. işte hatalar. Mesela Remzi Baba burada tamam mı? Hırsız burada. Bunlar böyle karşı karşıya gelmiş. Yüz yüze böyle bakıyorlar böyle karşı karşıya. Bak bu Remzi Baba tamam mı? Bu da böyle. Bu hırsız. Böyle bakıyor. Tamam mı? Remzi Baba geliyor buna. Böyle yapıyor. Ne oluyor? Bu kaydanın içine. Sonra, bu sefer Remzi Baba şey yapıyorum, Remzi Baba o tarafta, tamam mı? Orada karakteri ben kontrol ediyorum, tamam mı? Bu da hırsız. Hırsız bu sefer Remzi Baba'yı da <gülüyor> Ben kamera arkalarında ne sövmüştüm var ya bir görmeniz lazım, hataları. Minecraft'ta MCP modu var ya, ben o moda bir sövmüştüm, bir söylemiştim, var ya ananı. <gülüyor> 7 cetteli gelmiştim ben ona. Zaten beni tanayanlar bilir ben nasıl ana bacı girdim. Herkes bilir beni. Aslında küfür ederim ben bilir. Yedi cetteli. Yani benim küf nasıl küfür ettiğimi bilen kişiler Nasıl küfür ettiğimi biliyor. Neyse yeni diziler çekecek misin? Şu an kaç tane dizi? Üç tane dizi planlıyorum. Ee, soru aklımda yeni projeler var mı? Evet var. Minecraft'ta yeni seriler. Bir de bir arkadaşla yeni bir e, seri yapacağız ama sadece ben senaryoda da yardım ediyorum. Dizinin adı İmparator, bir animasyon gibi bir şey. Neyse, dirileği gibi edememem biraz. Ben senaryoda, müziklerle falan biraz yardım edeceğim o arkadaşa. Şu an dizinin ne zaman başlayacağını tam bilmiyorum. E, şu an arkadaş hazırlıyor birinci sezonu. Bak tutarsa böyle böyle 4 beş tez on Ne diyor? Tam. Bugün bu kadar bu da hoşçakalın bay bay.